bir kenar bırakalım yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bir alkış bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi beraber bu villayı gezeceğiz üç katlı villayı gezeceğiz arkadaşlar evet, evet. bu gösterle beraber 20 bin milyon liralık villamızı gezeceğiz 20 milyon liralık villamızda olan şu hale bak ya demek yiyor <gülüyor> merhabalar IQ adamlar buraya köy toprası kırık para bizi değiştirmiyor hala yerde yemek yiyoruz evet <gülüyor> Bir, bir no, evet arkadaşlar bu villayı e, ortaklaşa böyle alakası oldu. yok tamamen bana ait. kardeşim bana ait. Bana ait gösterebilirim. E o, e, o zaman artık biz gidelim. Evet, de ben Göster lan topunu, göster. Evet arkadaşlar şaka maka bu villayı e, ortaklaşa kiraladık böyle. Şöyle başladım. Burada bir tane tuvaletimiz var. Daha yukarıda da bir sürü tuvalet var ama burada bir o, tane tuvalet. Birisi spor basmamış. Evet burada gelin burada saç kurtarı falan yapıyor işte burası tuvalet normal bildiğiniz gibi burada gömlek ayakkabı falan her çarçur giysiler falan var burada arkadaşlar burası mutfak burada da bir tane seksi bir dolap var burada bir adet bırakmamış bir adet de onur umur var insan her yerde doğaldır doğalım para değiştirmiyor param değiştirmedi tek insan asla değiştirmemiş arkadaşlar burada bir tane televizyonuz var burada netflixten falan film izliyoruz zenginiz yani Netflix aa. montaj bilgisayarı falan var burada da arkadaşlar burada drone falan var ekipmanlar falan var kamera çağır buna aşım bu bu çok efsane bir makine yani gimbal burası da işte böyle bir balkon balkon çok süper yani burası bizim mahalle arkadaşlar site sakinleri aynen site sakinleri uyumuşlar galiba veya film falan izliyorlar maç sesi geliyor çünkü e hadi gelin E burayı tanıttığıma göre arkadaşlar hadi ikinci kata çıkalım ikinci kat burada çok efsane gelin Evet burada yangınlara karşı bir yangın tipi var. Ee, burada da bir tam da arkadaşlar e, böyle duş fan alıyoruz Yine tuvalet var. Çamaşır makinesi var burada çamaşırlarımızı falan yıkıyoruz. Evet arkadaşlar burası da böyle boş. Arada sırada buraya geliyoruz yani canımı sıkında falan yatıyoruz. Evet arkadaşlar burası da kameramanın odası. E, Muzaffer'in yani burada kameraman yatıyor. Böyle ve, ve şimdi hazırsınız arkadaşlar benim odama gidelim. Hadi gel. evet benim çok sesli bir odam var arkadaşlar en güzel yeri ben kaptım ve benim boş odam ben yani yatıyorum yani burda tek ben yatıyorum arkadaşlar diğerleri aşağıdaki odalarda yer seçmişler orada yatıyorlar çok rahat bir yatak yani yetiyor bana çok güzel rahat bir yatak burda da böyle dolap falan var Burada bir tane tripodumuz var gelin burası da arkadaşlar benim gel kamerama balkonum terasım gördüğünüz gibi yine site sakinleri site sakinleri Gördüğünüz gibi burada da bir sürü villa var. Burası da arkadaşlar böyle mangal falan koyacağız. Daha koymadık. Hadi gelin Aşağı tekrar bir inelim. Gel. Hadi buradan çıkalım. Gel kameraman. Çık. Evet gelin en aşağı tekrar inelim. Burası şakara makara yeri. Villamız böyle. Güzel bir yer. Üç katlı. Çok seksi. Mükemmel ötesi. <gülüyor> of. Aşık olduk yani çok efsane ve burada bir tane klimemiz var bazen hasta ediyor. Böyle güzel bir villa. Evet arkadaşlar villede gezilime göre gelin biraz ve buraları turlayalım. Burada bir adet havuzumuz var arkadaşlar. Burada yanımız sıkılık gelip yüzüyoruz. Şöyle göster havuzu kameramı. Evet arkadaşlar burada da e, böyle şezlonglarımız var. Burası özel bir yer işte. Burada böyle yatıyoruz çok rahat bir şekilde. Hayat sana güzel amca. Evet. <gülüyor> burada da çocuk havuzu falan var. Burada Muzaffer yüzüyor Burası arkadaşlar. Bu, Muzaffer nasıl? Buz, Buz gibi. Buz gibi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada da diğer villalar var. İşte bazıları kira alıyor, bazıları geliyor satın alıyor. Biz satın aldık. Sen Villanın satın mı kiralık? Mı? Bizim satınlık tabii ki de biz aldık. Nereden Buradan gelen böyle kendine havalı sitede çok Cool bir şey oluyormuş galiba. Havalı bir giriş yap bakayım bir. Evet böyle oldu arkadaşlar şu karşıda da arkadaşlar bir tane barımız var böyle bar market arası bir şey Orada da arkadaşlar böyle market bar tarzı bir yer istediğimiz ihtiyaçlarımız varsa oradan alıyoruz böyle soğuk içecektir bilmem nedir falan oradan temin ediyoruz Ama şu ana kadar hiçbir bok almadık neler <gülüyor> E hadi gidelim o zaman villamıza i̇yi, iyi, hadi gidelim, e hadi gidelim. Tamam. Aman ama kimleri görüyoruz insanlar. burada merhabalar evet. sultan bey Bana, güzel bir bana yer. buradan bir tane vişneli vodka alın <gülüyor> <gülüyor> Sana yok lan ayıp. <gülüyor> benim, e, benim benim param yok maalesef. Benim hiç param yok. Paran ben, yok mu? 5 kuruşum yok benim. Bir teklif lif geldi Sultan su. abi. Evet, evet Sultan de su. abi'den bir su. Evet, evet bir adet su Sultan Evet biraz da benim çektiğim. Evet, Herkese benden bir dilim peynir. Ooo. Yavrum. Öyle iki tane almasın. Ben bir şey anladım ha, <gülüyor> kameramanla ne şey yaptık ya? Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar burası da böyle bar tarzı bir yer. Kim benimle yarışıyor? Gel yani senle yarışayım. O bile ben yarışıyoruz. Yani. Abi benim elim şeydi ya, yalnız olsun. <gülüyor> <O'dan var, o. gülüyor> <gülüyor> e beni yani cenni düşünüyor, neyse vursun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi. Hadi bir high score gelsin. High score. Güzel Oha! Bra. <gülüyor> Burasıyı <iyi bulmuşum. gülüyor> Böyle yapıyor böyle. Bu ne ellerim yandı bugün. Çok fazla vuramayacağım vallahi bak. Tamam. Şimdi arkadaşlar kaç çıkarsa onun iki katını düşünün siz. Çünkü elim yandı o yüzden <gülüyor> Oha! <Güzel vurdum>, <gülüyor> Gelebilirsin. <gülüyor> ben kafamaz. Bak izleyişim şimdi high score geliyor. <gülüyor> bir daha ben. 1315. Yer... Tamam. Bir daha. Bir daha. Oha! Bak oynadı. Hadi. Şimdi bak bu makine eğer rekor yapmazsa bu makine bozulur. Hadi hadi Burak gel. Öldür şey kaybetti. Bir daha vallahi şikayetmeyalım bak. Gel, gel, gel. Lütfen bak. Hadi hadi. Burak <gülüyor> gidiyorsun. Telefon olur yok değil mi? Çok güzel. Çok. O gidiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Geli, iyi geldi. İyi vallahi iyi geldi. Ben banyo açıkmatta şampuanımı getirinebildim. Evden... Vallahi üşeniyorum şimdi. Ben havuzda atlamak istiyordum arkadaşlar vallahi. Evet arkadaşlar hadi biraz aşağı doğru inelim tekrardan. O da şu an çamaşırları falan yıkaydı cezasını çekti arkadaşlar maalesef. Vallahi çok pişmanım ya. Evet, evet bir daha bir evet. daha boks maçı yapma bence. Evet şimdi biraz Nesquik yesek çok güzel olur aslında gece gece. <Gülüyor> Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like ve yorum bırakmayı unutmayın. Ve hala kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay görüşürüz.